Chromagnon Art Projesi, görselleri, renk, doku ve duygu durum analizi yaparak onlardan müzik üreten bir yapay zeka projesidir. Biz ürünümüzü geliştirmeye başlarken üç temel problem üzerine odaklandık. Bunların ilki, kullanıcıların kişisellik isteğine artık markaların özgün cevap verememesi, ikincisi ise galeri ve müzelere ziyarete gelen kişilerin artık görselleri sadece görmekle yetinmemesi ve yeni deneyimler araması, ve üçüncüsü ise, telifsiz ve doğru müziğin bulunmasının zor olması. Tespit ettiğimiz üç temel soruna basit ve etkili tek bir çözüm yöntemiyle yaklaştık. Geliştirdiğimiz yapay zeka sayesinde, kullanıcının istediği görseli müziğe çevirerek, her ürün ve görsel için bağımsız ve özgün müzik üretmiş olacağız. Chromagnon Art'ta, görseli ve kullanıcı isteğini bir araya getirerek, hem duygu-durum analizi ve görselden renk analizi, hem de kullanıcının ses veya yazısından polarite analizi yaparak, o görsel için eşsiz bir parmak izi üretiyoruz. Daha sonrasında ürettiğimiz bu eşsiz parmak izini geliştirdiğimiz algoritmamız sayesinde müziğe çeviriyoruz. Biz Chromagnon Art için 3 temel problemi 3 temel pazarı üzerine odakladık. Bunların ilki, hediye-işya pazarının en büyüğü olan hediye-çiçek pazarı. Dünyada 5 milyar dolar, Türkiye'de ise 60 milyon dolar seviyelerinde. Sanat pazarına baktığımız zamansa dünyada yaklaşık 60 milyar dolar, Türkiye'de ise 50 milyon dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. NFT ürünlerinin ve pazarının oluşmasıyla birlikte pazarın hızla büyüdüğünü görüyoruz. Telifsiz müzik pazarına baktığımız zamansa sosyal medya içerik üretiminin artmasıyla birlikte hızla büyüyen bir pazar görüyoruz. Burada yapay zeka pazarının 2030 yılında 13 trilyon dolar olmasıyla birlikte Yapay zeka'dan müzik öğretmeninin de hızla büyüyeceğini öngörüyoruz. Üç temel pazar için üç özel ürün geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunların ilki, hediyelik eşya satıcıları için API hizmeti sağlamak. Müşterilerine kendi uygulamaları üzerinden hizmet vermek isteyen markalar, bizim API'yımızı kullanarak kendi müşterilerinin yükledikleri görselleri müziğe çevirebilecekler. Bu sayede ek bir uygulama kullanmadan kendi müşterileriyle ürünü buluşturabilecekler. Ürünlerimizin ikincisi, sanat galerileri ve müzeler için ses yerleştirme hizmeti. Müşterilerin isteği doğrultusunda istedikleri görseller için müziklerin üretilmesi ve ses yerleştirmesinin küratörler eşliğinde organize bir şekilde yapılması sağlanıp yeni deneyimler oluşturulabilecek. Son ürünümüzse web sitemiz üzerinden telifsiz müzik ihtiyacı olan kişilerin yükledikleri görsel veya video için müzik üretmesinin sağlanması. Bu durum özellikle dijital içerik üreticilerinin daha özgün içerikler üretmesini sağlayacaktır. Kromagnon Art Projesi'nin arkasında dört kişilik kurucu ekip var. Alperen Taşyürek, ürünlerin ortaya çıkması sürecinde iş geliştirme için, 5 yıldır yapay zeka mühendisi olarak çalışan Recep Mehmetov yapay zeka kısmına çalışarak üretilen müziğin daha sağlıklı ve daha güzel olması için, sanat ekonomisi üstüne akademik çalışmaları olan Aylin Seçkin ürünlerin pazarlanması için, Derin öğrenme mühendisi tecrübesi bulunan Yakacık Açsa, SAS çözümleri sağlayarak ürünlerimizin markalarla uyumlu çalışmasını sağlamak için çalışıyor. Ürünümüzü geliştirmeye 2020 yılının Nisan ayında başladık. İlk olarak görselleri renk üzerinden matematiksel bir model aracılığıyla müziğe çevirmeye başladık. Ancak bu aşamada üretilen müziklerin kalitesi bizim istediğimiz seviyede değildi. Biz de projemize yapay zeka ekleyerek müzik kalitemizi yükseltmeye başladık. 2021'in Mart ayında ise çeşitli müzisyen, sanatçı, koleksiyoner ve yapay zeka çalışanlarına ürünümüzü denemesi için kapalı beta programı başlattık. Ve bu kapalı beta programına Haziran ayına kadar devam ettik. Aldığımız geri bildirimler üzerine görüntüden ve kullanıcı isteğinden duygu durum analizi yapmak için çalışmalarımızı arttırdık. Geliştirdiğimiz proje derin teknoloji temelli bir yapay zeka projesi olduğu için hem personel hem de veri setlerinin alınması gibi maliyetler göz önünde bulundurulduğunda en büyük giderimizin ARGE için olduğunu görüyoruz. Projemizde ticarileşebilmek ve girişim şirketine dönüşmek için 570 bin liralık bir finansmana ihtiyacımız bulunuyor. Bunun için %8 payımızı Fon Bulucu platformunda yatırımcılara sunuyoruz. Siz de şimdi geleceğin teknolojilerine yatırım yapın. Hikayemize ortak olun.